Herkese selamlar, ben Hüseyin Oçak. Bu videoda sizlere 2020 yılında yaşadığımız bütün olayları derledim. A'dan Z'ye 2020 yılında en başından en sonuna kadar neler yaşamışız, başımıza neler gelmiş, dünya nasıl bir çalkantının içine girmiş, bütün bunları tek bir videoda derleme kararı aldım. Belki ileride şu anda yaşı küçük olanlar ve bugünleri hatırlamayacak olanlar ilerleyen süreçlerde bu videoyu merak edip izler diye düşündüm. Biraz da onlara bir hatıra bir iz bırakmak istedim. Dilerseniz Videomuza geçelim bakalım 2020 nasıl başlamış. 2020 hiç şüphesiz Avustralya orman yangınları ile başladı. 2020 felaketleri Avusturya'daki orman yangınları ile hızla başladı. 2019 yılının Haziran ayında başlayan ve 2020 yılında da devam eden Avustralya orman yangınlarında 28 insan ve yaklaşık 1 milyar hayvan öldü. Ayrıca 8 milyon hektarlık alana yayılan orman yangınları 2500 evin kullanılamaz hale gelmesine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 neden oldu? Amerika Birleşik Devletleri İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürdü. Amerika Birleşik Devletleri İranlı General Kasım Süleymani'yi düzenlemiş oldukları suikast ile öldürdü. Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani, Bağdat'ta insan sava aracıyla yapılan saldırıda öldü. İran'da 3 gün boyunca yas ilan edildi. Süleymani'nin cenazesindeki kalabalıkta ve olaylarda 50'den fazla insan yaşamını yitirdi. Bu yaşanan olay yani Kasım Süleymani'nin öldürülmesi 2020 felaketleri arasında yer almıştı ve bu olay yılın ilk savaş tehdidi olarak akıllar değer etti. Peki dünya bununla duruldu mu? Hayır. İran, Ukrayna hava yollarına ait bir tane yolcu uçağını düşürdü. İran'da Ukrayna hava yollarına ait yolcu uçağı düştü. Bunun sonucunda 176 kişi öldü ve sağ kurtulan olmadı. İran başlarda uçağın arzan delili düştüğünü ve kendileri tarafından hiçbir müdahale yapılmadığını söylese de daha sonra... Uçağı yanlışlıkla vurduklarını açıkladı. Yanlışlıkla uçak mı vurulur lan? Çok saçma. Gelelim Elazığ depremine. Merkez üssü Elazığ olan 6.5 büyüklüğündeki deprem başta Elazığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına almıştı. Depremde 37'si Elazığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere. Toplam 41 kişi hayatını kaybetti. 1466 kişi ise yaralandı. 2020'de yaşanan felaketler arasında yer alan Elazığ depremi bu yıl ülkemizde gerçekleşen ilk deprem olmuştu. Efsane basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı helikopter kazasında hayatını kaybetti. NBA'in efsanevi oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Kaliforniya'da yaşanan bir helikopter kazası sonucunda hayatını kaybetti. Helikopterde... Kobe dışında 8 kişi daha bulunuyordu ve maalesef hiçbiri kurtulamadı. 2020'den bahsediyoruz ve olmazsa olmazımız... 2020 felaketleri arasında en can yakanı şüphesiz koronavirüs olmuştu. 2020 dendiğinde aklımıza gelen ilk şey koronavirüs oluyor. 2019 yılının aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs 2020 yılında tüm dünyaya yayıldı. Koronavirüsün yaygın olduğu ülkelerdeki sağlık sistemi çok kısa sürede çökmenin eşiğine geldi. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası 10 Mart'ta görüldü. Dünya Sağlık Örgütü 11 Nisan tarihinde koronavirüsü pandemi olarak ilan etti. Şimdi Şimdilerde ise dünya çapında 65 milyondan fazla insan koronavirüsüne yakalandı ve 1,5 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Vakalar ise gün geçtikçe artıyor, ülkeler yoğun bakımında boşluk bulmada güçlük çekiyor ve sağlık sistemleri bazı ülkelerde yetmiyor. Dünyanın koronavirüsle savaşı devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan George Floyd isimli siyahi vatandaş polisin aşırı sert müdahalesi yüzünden hayatını kaybetti. Ülkemiz adına acı haberler ne yazık ki dinlemişti. İtlip'teki saldırıda ne yazık ki 8 tane vatan evladımızı şehit verdik. Endonezya'da gerçekleşen sel sonucunda 53 kişi öldü. Endonezya'da şiddetli mason yağmurları yüzünden sel ve toprak kaymaları gerçekleşti. 200 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı ve 53 kişi hayatını kaybetti. Ulusal Afet Ajansı yönetimi 30 milyon insanın selden etkilendiğini açıkladı. 2020'de Dünyada yaşanan felaketler arasında bulunan bu afet son 13 yılın en büyük sel felaketi olarak kayıtlara geçti. Ve tarihler 5 Şubat'a gösterdi. 5 Şubat'ta Van'da çığ düştü. 5 Şubat tarihinde Van Bahçe Saray kareolu'nda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Minibüsteki iki kişiyi kurtarmak için birçok ekip ve vatandaş yardıma geldi. Kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığda 11 asker, 9 korucu, 2 itfaiye yerinin aralarında bulunduğu, 41 kişi maalesef hayatını kaybetti. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul arasında uçuş yapan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıktı. İçinde 177 yolcunun ve 6 mürettebatın bulunduğu uçak 3'e bölündü. 180 kişinin yaralandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Bu trajik kaza... 2020 felaketleri dendiği zaman hemen akıllara geliyor. Tüm bunlar sürerken İdlib'ten de acı haberler gelmeye devam ediyordu. 27 Şubat'a gidiyoruz. 27 Şubat'ta İdlib'de 34 vatan evladımız şehit düştü. 27 Şubat 2020'de Rusya destekli Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin İdlib şehrinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı tabura düzenlediği hava saldırısında 34 askerimiz şehit düştü ve 32 askerimiz ise yaralandı. Koronavirüs, yangınlar, depremler derken çekirge istilası da başladı. Orta Doğu ve Doğu Afrika'da son 70 yılın en büyük çekirge istilası yaşandı. Afrika'da başlayan çekirge istilası büyük bir hızla yayıldı ve çiftçilerin hayatlarını zorlaştırdı. Çiftçiler çekirgeler yüzünden ürün yetiştirememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Pakistan'da yaşanan uçak kazasında 97 kişi hayatını kaybetti. Pakistan Uluslararası Yolları'na ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı Karayiçi kentinde bir yerleşim alanına düştü. 22 Mayıs tarihinde yaşanan uçak kazasında 97 kişi yaşamını yitirdi. 2020'de dünyada yaşanan felaketler arasında yer alan uçak kazasının nedeninin pilot hattası olduğu açıklandı. Bingöl Karlova depreminde bir kişi hayatını kaybetti. 14 Haziran tarihinde Bingöl Karlova'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Enkaz altında kalan bir güvenlik korucusu hayatını kaybetti ve 21 kişi yaralandı. Bursa'da yaşanan sel felaketinde 5 kişi yaşamını yitirdi. 20 Haziran'da Bursa'nın Kestel ilçesinde aşırı yağış nedeniyle sel meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan sel birçok aracın sürüklenmesine, ve onlarca evin su altında kalmasına sebebi oldu. 2020'de dünyada yaşanan felaketler arasında yer alan Sel de 5 kişi hayatını kaybetti. Sakarya'daki Havaya Fişek Fabrikası'nda patlama meydana geldi. 3 Temmuz'da Sakarya'nın Hendek ilçesinde Havaya Fişek Fabrikası'nda patlama meydana geldi. Bu patlama sonucunda 7 işçi yaşamını yitirdi, onlarca işçi de yaralandı. Bütün bunlar olduktan sonra da İstanbul'da dolu yağışı gerçekleşti ve bütün arabaların üstünde halılar görmeye başladık. 27 Temmuz akşamı İstanbul'da 15 dakika etkili olan fırtınayla birlikte dolu yağdı. Ayrıca şiddetli yağmurun da eşlik ettiği olayda su baskınları ve sel meydana geldi. Evlerde İş yerlerinde ve araçlarda ciddi hasarlar oluştu. 2020'de dünyada yaşanan felaketler arasında yer alan bu olay tüm dünyada konuşuldu. Beyrut Limanı'nda patlama meydana geldi. 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda 2750 ton amonyum nitratın patlaması nedeniyle 182 kişi yaşamını yitirirken 6000'den fazla insan yaralandı. Patlamadan sonra Lübnan Enformasyon Bakanı Meral Abdus Samet istifa etti. Giresun'da sel felaketi yaşandı. 24 Ağustos tarihinde Giresun'da sağnak yağış yüzünden sel meydana geldi. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda 7 kişinin cansız bedenini bulundu ve 127 kişi kurtarıldı. Ankara'da kum fırtınası meydana geldi. 12 Eylül tarihinde Ankara'da meydana gelen kum fırtınası herkesi şok etti. Eşi benzeri görülmemiş olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle havada uçuşan cisimlerin çarpışmasıyla 6 kişi yaralandı. İzmir'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30 Ekim tarihinde İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgelerinde hissedildi. İzmir'deki depremde ise 114 vatandaşımız yaşamını yitirirken yaklaşık 1000 vatandaşımız yaralandı. Arkadaşlar... Bir yılın özetini geçerken yorulacağım aklımın ucuna bile gelmezdi. Ama ben 2020 yılını sizlere anlatırken çok yoruldum. Çünkü çok şey yaşandı ve bu toparlayabildiklerim birinen felaketler, gündem olmuş felaketler. Bunları değerlemek istedim. Gerçekten şöyle bir baktım da video çekerken de bu aklıma geldi. Biz nasıl bir yılın içerisinden geçmişiz ya bilmiyorum. Umarım 2021 yılında bu felaketlerin hiçbirini yaşamayız. Umarım 2021 hepimize mutluluk getirir. Bu videoyu ne zaman izliyorsun bilmiyorum. Belki 2021'de, belki 2020'nin sonlarına doğru videoya denk geldin. Ya da 2025-2030 yıllarında bu video karşına çıktı ve merak edip bir göz attın. Eğer öyleyse de videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, ve abone olduktan sonra da zil butonuna tıklamayı lütfen unutma. Ee, video buraya kadardı. Zaten fazlasını da eklemeye artık şey gücüm yetmezdi. Ee, i̇zlediğin için çok teşekkür ederim. Ee, dediğim gibi video hoşuna gittiyse de beğenebilirsin. Sen de bu yıl hakkında görüşlerini yorum kısmında iletmeyi unutma. Bir diğer videoya dek kendine çok çok iyi bak. Hoşça kal.